Amerika'nın Pentagonu varsa milli görüşün koca elisi var çok muhterem Genel Başkanım Hoşgeldiniz Mücahit Erbakan Mücahit Erbakan mücahit Erbakan, mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan Mücahit Erbakan Mücahit Erbakan Mücahit Erbakan Mücahit Erbakan Evet alkışı kesmiyoruz Kocaeli Alkışa devam ediyoruz Mücahit Erbakan sloganlarıyla Mücahit Erbakan Sahnenin sol tarafında bulunan kıymetli misafirlerimizi alandaki yerlerine davet ediyoruz. Sahnenin sol tarafında bulunan kıymetli misafirlerimiz. Evet Kocaeli, aşk ile bir daha Mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan. İşte milli görüş lideri. İşte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız, Siz Kocaeli halkına hitap etmesi için Muhterem Genel Başkanımızı Türkiye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Muhterem Genel Başkanım. Erbakan. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Selamünaleyküm. Hepinize evet. hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Evet. Hareketimizin heyecan ve enerji kaynağı, çok kıymetli milli görüş gençliğini en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <gülüyor> Partimizin, hareketimizin kardelenleri çok kıymetli... Milli Görüşçü hanım kardeşlerimizi selamlıyorum, hoş geldiniz, Safalar getirdiniz diyorum. Ve tabii ki olmazsa olmazlarımız, aksaçlı, aksakallı, 40 senelik, 50 senelik Milli Görüş Çınarları çok kıymetli büyüklerimize de hoş geldiniz diyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin diyorum. Hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, bu meydanı böyle aşkla, böyle heyecanla, böyle coşkuyla dolduran siz çok değerli kocaelililere, kocaeli milli görüşçülere hepinizi ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Milli görüşün kalelerinden, milli görüşün ikinci kırk yıldaki merkezlerinden Kocaeli'mizde bulunmaktan dolayı siz kıymetli Kocaeli'li milli görüşçülerle kucaklaşmaktan dolayı büyük bir bahtiyarlık yaşıyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Mitingimiz hayırlı olsun. Günümüz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Bundan yıllar önce kıymetli bir milli görüş çınarımızın bir programda yaptığı bir cümlelik konuşmasında ifade ettiği gibi Kendisine plaket verildi, kendisi de bir cümlelik bir konuşma yaptı ama saatlerce sürecek bir konuşmadan daha etkili olmuştu. Dedi ki partilerimizi kapattılar ama kalplerimizi kapatamadılar dedi. Şimdi koca elinde bu manzarayı görüyoruz. Evet, partilerimizi kapattılar, engellediler, yasakladılar, her türlü maniayı çıkardılar ama kalplerimizi kapatamadılar, kalplerimizdeki milli görüş aşkını söndüremediler. Bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi milli görüş hakkın temsilcisidir ve bu sebeple kıyamete kadar baki olacaktır Allah'ın izniyle. Bu vesileyle çok değerli, birbirinden kıymetli Kocaeli'nin değerleri milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum, teşekkürler ediyorum. Kocaeli il teşkilatımıza, ilçe teşkilatlarımıza, Kocaelimizin hanım teşkilatlarına, gençlik teşkilatlarına, emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara, çevre illerden koşup gelen misafir il ve ilçe başkanlarımıza, Değerli basın mensuplarına ve güvenlik güçlerine de ayrıca teşekkürler ediyorum. Hepsine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok değerli milli görüşçüler, çok kıymetli koca Yeniden refah partimiz dört buçuk senede diğer partilerin 14 buçuk senede alacağı mesafeyi katetti Elhamdülillah 81 il ve 900'den fazla ilçe teşkilatı 300 bin resmi üye 100 bine yakın sandık baş müşahidi, bütün illerde eksiksiz bir şekilde hanım ve gençlik teşkilatlarımızın kurulması bununla beraber binlerce köy ve mahalle teşkilatımız ve ikisi de birbirinden muazzam İki büyük kongremiz, en son 6 Kasım'da Ankara Arenada yaptığımız ikinci büyük kongremiz, 65 bin insanın katılımıyla Türk siyaset tarihine geçen bir kongre oldu elhamdülillah. Bunun yanında yapıcı muhalefet anlayışımız, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen siyaset anlayışımız, siyasete nezaket ve zerafet getiren siyaset anlayışımız, sadece eleştiren değil. Çözümü ortaya koyan, projelerini ortaya koyan, Türkiye'nin kurtuluşu için milli kaynak paketlerini ortaya koyan yeniden Refah Partimiz. Meclis dışında dahi yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen hayra vesile olan, şerre fren olan yeniden Refah Partimiz milletimizin büyük teveccühüne mazhar oldu. Milletimizin büyük desteğine mazhar oldu. Milli Görüş'ün bereketiyle, Erbakan hocamızın bereketiyle, bu fedakar dava erlerinin gayretleriyle yeniden Refah Parti'miz öyle bir noktaya geldi ki, 14 Mayıs seçimleri öncesinde seçimlerin anahtar partisi haline geldi. Yapacağı tercihle, vereceği kararla Türkiye'nin geleceğine etki edecek, Seçimlerin sonucunu değiştirecek bir konuma geldi. Böyle bir noktada yeniden Refah Partisi olarak üzerimizdeki sorumluluğun bir gereği olarak Devletimiz için, milletimiz için, yeni nesillerimiz için, evlatlarımız için, yavrularımız için, aile müessesemizin korunması için yeniden Refah Partisi olarak Yedili masaya dur dememiz gerektiğinin bilincinde olduk. Ve bu seçimlere Cumhur İttifakı'nın çatısı altında girmeye karar verdik. Cenab-ı Allah bu kararımızı hayırlı eylesin. Ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı yapsın. Neden bu kararı verdik? Çünkü... Yedili masanın zihniyeti ortadadır. Söylemleri ortadadır. Partilerinin seçim bildirgelerine yazdıkları ifadeler ortadadır. Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız diyenler. LGBT'ye sonuna kadar özgürlük ve serbestlik vereceğiz diyenler. LGBT Türk aile yapısına zarar vermez diyenler. Eşcinsel evlilikler gayet normaldir. Herkesin kendi özel hayatıdır, tercihidir ama toplum buna hazır değildir diyenler. Okul öncesinde 4-6 yaş çocuklarına Kur'an öğretmek çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir diyenler. Seçim bildirgelerine Seçim bildirgelerine okullarda din dersini tamamen kaldıracağız diye yazanlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı inanç işleri başkanlığı yapacağız diye yazanlar. Bin senedir İslam'a bayraktarlık yapan ecdadın torunları olan mirasçısı olan bu aziz milletin karşısına çıkıyorlar. Ve bu sözleri sarf edebiliyorlar. Bu söylemleri ortaya koyabiliyorlar. Allah bunlara fırsat vermesin. Amin. 70 sene komünizmin etkisi altında kalan Rusya bile LGBT ile mücadele ediyor. LGBT propagandasını yasaklıyor. Yasa çıkartıyor. Yasada diyor ki evlilik müessesesi kadın ve erkekten oluşur. Kadın ve erkeğin birlikteliğinden oluşur diyor. Kadın kadına erkek erkeğe evlilik olmaz diye kanuna dahi yazıyor. Bizimkiler ise LGBT hayranlığından bir türlü kendilerini alamıyor. Efendim kişisel tercih, özel hayat, insan hakkı, özgürlük. Ya bunları 28 Şubat döneminde başını örten kardeşlerimize gelince hiç söz konusu etmiyordunuz. Onların başından başörtüsünü çekiyordunuz. Tıp fakültesini birincilikle bitiren hanım kardeşimize, kızımıza ödülünü diplomasını vermiyordunuz. Kürsüye sahneye çıkartmıyordunuz. Başını aç öyle vereceğiz diyordunuz. Başörtüsüne gelince kişisel tercih yok, insan hakkı yok, özgürlük yok ama LGBT'ye gelince özgürlük, kişisel tercih, insan hakkı. İşte bunların çifte standartçı, iki yüzlü tavırları budur. 70 seneden beri Özellikle de bu CHP'nin zihniyetinde hiçbir değişiklik yok. Şu söylemlerini gördüğümüz zaman merhum Erbakan hocamızın o meşhur konuşmasını hatırlıyoruz. Diyordu ki bu CHP'nin döktüğü suyla abdest olmaz diyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. denizde bir tarihte CHP teşkilatları köy ziyaretleri yapıyor. Köyde 90 yaşında bir ninemiz abdest alırken CHP'li genç gidip abdest alırken suyunu döküyor. Ninemiz abdestini alıp bitirdikten sonra "Sen hangi partiden gelmiştin?" diyor. "CHP'den gelmiştim." deyince "Oy desene bizim abdestle de gitti." diyor. İşte <gülüyor> bu gerçek. Bugün 14 Mayıs seçimleri öncesinde yine karşımızda. Çocuğuna Kur'an öğretemezsin. Din dersi veremezsin. Diyanet İşleri Başkanlığı ortadan kalksın. Bir tane milletvekili adayları çıkmış ne diyor? Diyor ki efendim meclise girersem CHP'den milletvekili olursam çok önemli bir sorunun çözülmesi için çalışacağım. Nedir o? Camilerde hoparlörden, minareden okunan ezan Sabah namazında insanları rahatsız ediyor. Bu caminin içinden okunsun diyor. Allah muhafaza buyursun. Cenabı Allah bunlara fırsat vermesin. Amin. Tabii sadece bunlar da değil. Ne diyor CHP'nin genel başkan yardımcısı? HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini olduğu gibi kabul ettik. İttifak protokolüne yazdık diyor. Ne diyor 11 maddelik tutum belgesinde? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetime, yerelden yönetime geçmemiz lazım diyor. Bunun manası özellik demektir. Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi eyalet sistemi demektir. Ve Türkiye'nin bölünüp parçalanması demektir. Allah muhafaza buyursun. Bu Kürt kardeşimin de hayrına olan bir şey değil. Türkle ile Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Bu merhum liderimiz Erbakan hocamızın sözü. Bu bölünme ve parçalanma asıl olarak Büyük İsrail planının ekmeğine yağ sürmek demektir. <Gülüyor> Cenab-ı Allah muhafaza buyursun. Tabii bütün bunların yanında, yedili masanın bu malum halinin yanında, onlar da diyorlar ki efendim iyi bunlardan bahsediyorsun ama diğer taraftan da ekonomi çöktü, işsizlik var. Yokluk var, enflasyon var, alım gücü düştü, ekonomik sıkıntı var. İyi bunları sen söylüyorsun da bu ekonomiyi çözecek olan sen misin Allah aşkına? Bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarında ekonominin düzlüğe çıktığını gören bir kişi var mı Allah aşkına? Mümkün mü böyle bir şey? CHP zihniyeti demek yokluk demektir, kıtlık demektir. Devalüasyon demektir, ekonomik kriz demektir, bereketsizlik demektir. Ekonomiden dem vuruyorlar diğer felaketlerinin üstünü örtmek için. Ya Diğer felaketleriniz bir yanda ayrıca ekonomiyi de çözmeniz mümkün değil. Nasıl çözeceksin dendiği zaman 300 milyar dolar Londra'dan borç getireceğim diyor. Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. 300 milyar dolar daha borç getireceksin. Bunun faiziyle, geri ödemesiyle bu milletin sırtına yükleyeceksin. Zamla, vergiyle bu milletten çıkaracaksın. Diğer bir tane yedili masanın parti başkanı, eski ekonomiden sorumlu bakan. Nasıl çözeceksin dendiği zaman ne diyor? İnternette videosu var. Efendim çok basit, çok hızlı bir şekilde, çok bol miktarda düşük faizli borç alacağım, kredi alacağım. Borçla, faizle, krediyle bu işi yürüteceğim diyor. Bu mevcut iktidar batı ile arası iyi olmadığı için yeteri kadar borç alamıyor. Ben çok daha hızlı, çok daha düşük faizle borç alacağım, böyle yöneteceğim. Borçtan, faizden başka bir şey söylediğiniz yok. Bunlar mı ekonomiyi düzeltecekler Allah aşkına? Bir tane Amerikalı danışman bulmuş Rifkin diye yöneticisi olduğu bankayı batıran bir adam. Dünya nüfusunu azaltmamız gerekir diyen küreselcilerin bir adamı. Bu rifgine danışacak, bu ithal danışmana bununla sözüm ona ekonomiyi düzeltecek. Ekonomiyi düzeltecek olsanız önce kendi belediyelerinizi de düzeltirdiniz. Bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi <gülüyor> dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanıyor, yüzde 10.70 yıllık faizle dolar borçlanıyor, o dolar borcunun faizini de İstanbul halkına yaptığı hizmetlere zam yaparak İstanbul halkından çıkarıyor. Belediye başkanı olmadan önce İstanbul'da ulaşımı ücretsiz yapacağım diyordu. Belediye başkanı olduğundan bugüne kadar ulaşıma yüzde iki yüzden fazla zam yaptı. E borç, faiz, zam ekonomisini uyguluyorsun işte. Merkezi hükümete gelsen gene aynısını yapacaksın. Geçmişin belli. Referansın belli. Daha önce iktidar olduğunda yaptığın belli. CHP'nin zihniyetiyle ekonominin düze çıktığı bu ülke tarihinde daha önce hiçbir zaman görülmemiş. Ekonomi nasıl düzelecek? İnşallah yeniden Refah Partimiz'in AK Parti ile yapmış olduğu mutabakattaki ekonomi ile ilgili milli görüş prensiplerinin maddelerinin uygulanmasıyla düzelecek inşallah. Faizden kurtularak israftan kurtularak borç yerine Milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek bu kaynakları ve bu tasarrufları önce millet anlayışıyla dar gelirliye millete aktararak yeniden Refah Partimizin 81 ilimize 681 refah projesini hayata geçirerek işsiz gencimize iş bularak, üreterek, ihraç ederek, dış ticaret açığımızı kapatarak ancak bu milli görüş prensiplerinin Mutabakat maddelerinin uygulanmasıyla ekonomi düze çıkabilir. CHP'nin, HDP'nin, İyi Parti'nin zihniyetiyle bu ekonomi düze çıkmaz. Bunu da ifade ettikten sonra diyorum ki inşallah yeniden Refah Partimiz tam 21 sene aradan sonra bu ittifak vesilesiyle milli görüşü 14 Mayıs'ta meclise taşıyacaktır Allah'ın izniyle. Meclise taşıyacaktır. Aynen 91 yılında merhum Erbakan hocamızın yapmış olduğu ittifakta olduğu gibi inançlı kadrolar omuz omuza şiarıyla yola çıktık ve inşallah aynen 91'de o ittifakla Erbakan hocamızın Milli Görüşü Meclise taşıması gibi biz de bu seçimlerde bu ittifak vesilesiyle Milli Görüşü yeniden Refah Partimizi meclise taşıyacağız. Milletimizin sesi ve temsilcisi olacağız mecliste inşallah. Bakınız, Erzurum'dan geliyorum, Bingöl'den geliyorum, Malatya'dan geliyorum, Kütahya'dan geliyorum. Şu gezdiğimiz, mitinglerimizi, programlarımızı yaptığımız illerimizin hepsini milli görüş heyecanı sarmış, milli görüş meclise heyecanı sarmış, müjdeler olsun, yeniden refah geliyor heyecanı sarmış elhamdülillah. İnşallah bu seçimlerde aziz milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verecek. Ancak çok önemli bir şey daha yapacak. Milletvekili seçimlerinde de inşallah Hilal Başak'a mührü vuracak. Yeniden refah diyecek, yeniden milli görüş diyecek Allah'ın izniyle. Yeniden Refah Partimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, hükümeti de, Türkiye'yi de, milletimizi de hakka ve hayra çeken bir remorkör gibi inşallah vazife yapacak. Yanlışların önüne, batılın önüne set olacak, hayra motor olacak, şerre fren olacak, doğruyu sonuna kadar destekleyecek ve yanlışın da karşısında durarak, Milletimize en hayırlı hizmetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacak inşallah. Şimdi Kocaeli'nde tüm Kocaelililere, aziz milletimize milli görüşün neden mecliste olması gerektiğini çok iyi anlatmamız lazım. Neden Milli Görüşün mecliste olması bu kadar önemli? Çünkü 50 senelik tarihimiz bunun ispatlarıyla dolu dolu onun için. Bakınız ben Deniz Kıbrıs'a gidiyorum. Kıbrıs'ta özellikle yaşı müsait olanlar önümü kesiyorlar. Hay Allah Erbakan hocadan razı olsun, hay Allah milli görüşten razı olsun diye gözü yaşlı dua ediyor Neden? Neden? Çünkü 74'te başbakan vekili olarak Kıbrıs Harekatı'nın emrini bizzat Erbakan hocamız verdi de onun için. Ve 49 seneden beri orada bir tane kardeşimizin burnu bile kanamıyor. İşte milli görüş bu demek. Tarihte ilk defa bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan deyip İncil'lik üstünü kapatan görüş, çekiş gücü kovan görüş, milli görüştü. Er er er er er Dindar, inançlı insanların, cemaatlerin, Tarikatların mensuplarıyla karşılaşıyoruz. Hepsi Erbakan hocamıza dua ediyorlar. Diyorlar ki, 600 imam hatip okulunu, 5000'den fazla Kur'an kursunu açan, imam hatip lisesi mezunlarının ilahiyat dışında diğer fakültelere gitmesinin önünü açan, Türkiye'nin milli ve manevi kalkınmasının öncülüğünü yapan Erbakan hocamızdan Allah razı olsun diyorlar. İşte milli görüş bu demek. Filistin'e gittiğiniz zaman Filistinliler diyorlar ki Allah Erbakan Hoca'dan milli görüşten razı olsun. Kudüs davasının önemini biz Filistinliler bile Erbakan Hoca'dan öğrendik diyorlar. Kudüs davasının bayraktarlığını yapmış. Hem Türkiye'de hem bütün İslam aleminde Kudüs davasının bilinçlenmesine, bilinçlenmemize vesile olmuş. 6 Eylül 1980'de Tarihteki en büyük Kudüs mitingini Konya'da gerçekleştirmiş. Allah binlerce kez razı olsun. Çeçenistan'da Erbakan hocamıza dua ediyorlar. Rusya'yla yaptığımız mücadelede Çeçen cihadına en büyük desteği veren Erbakan hocaydı diyorlar. Bosna Hersek'te Erbakan hocamıza dua ediyorlar. Sırpların zulmünden kurtulmamıza vesile olan Erbakan hocaydı, Refah Partisi'ydi, milli görüştü. Bize maddi manevi destekleri olmasa Bosna'da bir tane Müslüman kalmayacaktı diyorlar. Bütün bunlarla birlikte Filipinlerin Moro Yarımadası'na gidin. Oradaki cihadı yapan Mücahit Müslüman kardeşlerimiz diyorlar ki Erbakan Hoca'nın destekleriyle ayakta durduk. Bizim Moro cihadına, bizim örgütümüze ilk faks cihazını gönderen Türkiye'den Erbakan Hoca'mız oldu diyor. Doğu Türkistan aynı şekilde. Sudan'a gidiyorsun. Sudan'da bir fabrika gezdiriyorlar heyete. Heyet Türkiye'den bir heyet. Fabrikanın müdürü ikide bir Erbakan Hoca'ya dua ediyor. Ya niye bu kadar Erbakan Hoca'yı andın deyince 54. hükümette başbakan olduğu dönemde bize Türkiye'den kaynak gönderdi. Biz bu fabrikayı Erbakan Hoca'nın gönderdiği kaynakla kurduk Sudan'da diyor. İşte Erbakan bu demek, işte milli görüş bu demek, işte yeniden Refah Partimizin temsil ettiği anlayış ve mana bu demek elhamdülillah. Bu anlayışın yeniden mecliste olması lazım. Sadece dünya çevresinde değil, Türkiye'ye gelelim, Türkiye'de de aynısı. Muş'a gidiyorum, Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun diye dua ediyor genç. Neden? Burada şeker fabrikasını kurdu. Benim amcam, babam ve ben bu fabrika vesilesiyle ekmek yedik diyor. Ergani'ye gidiyorum, Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. Neden? Burada daha 76-77 yılında çimento fabrikasını kurdu. Burada istihdam sağlayan tek tesis odur. Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. Türkiye'nin başka bir yerine gidiyorum, orada emeklimiz karşıma çıkıyor, emekli amcamız, ya diyor Erbakan Hoca'nın bize verdiği maaş zammını başka hiç kimse vermedi, onun sayesinde ayakta duruyoruz. Allah Erbakan Hoca'dan, milli görüşten razı olsun diyor. Memurumuzla, işçimizle karşılaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında aynı şeyi söylüyor. Erbakan Hoca'nın verdiği maaş zammını kimse bize vermedi diyor. Karadeniz'de çay üreticisiyle, fındık üreticisiyle karşılaşıyoruz. Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. Neden? 54. hükümette fındığa yüzde 250 artış yaptı taban fiyatında. Tarım ürünlerine yüzde 200'den fazla artış yaptı taban fiyatlarında. Gübrenin yüzde devlet olarak sübvanse etti. Allah ondan razı olsun, Allah milli görüşler razı olsun diyor. İşte milli görüş bu demektir. Milli görüş demek önce millet demektir. Milletin derdiyle dertlenmek demektir. Milletin derdine derman olmak demektir. Ne zaman yetki sahibi olsa milli görüş, bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından, Kurtulmasına vesile olmuştur Elhamdülillah er bakan, İşte şimdi işte şimdi er bakan, Aynı anlayışa sahip Aynı dava uğrunda Mücadele eden Aynı hedefler doğrultusunda çalışan Aynı ruhla aynı aşkla Yürüyen yeniden Refah Partimizin Mecliste olma zamanı gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyumuzu kullanacağız, yedili masaya dur diyeceğiz. Ama milletvekili seçiminde oylarımızı Hilal Başağı, milli görüşe yeniden refaha vereceğiz inşallah. Milli görüşçü, belediye başkanları, milli görüşçü, milletvekilleri, milli görüşçüler, makam ve rakam için değil, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için, millet için çalışırlar. İşte bunun için milli görüş Meclisi diyoruz. Milli görüş demek, kul hakkı yemekten, ateşten kaçar gibi kaçmak demektir. Milli görüş demek, Rüşvet alan da veren de mel'undur anlayışına sahip olmak demektir. İşte bu nedenle Milli Görüşün mecliste olması, iş başında olması, yetki sahibi olması millet için, ülke için, devlet için en büyük bir hayırdır. İnşallah 14 Mayıs'ta millet olarak tercihimizi yapacağız ve 21 senelik Milli Görüş hasretine son vereceğiz. Milli görüşü inşallah hep birlikte meclise taşıyacağız Allah'ın izniyle. Mecliste ne yapacaksınız? Mecliste Türkiye'nin maddi kalkınması için ve manevi kalkınması için mücadele edeceğiz. Maddi kalkınma için ne lazım? Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisinin uygulanması lazım. Bu nasıl olacak? denk bütçeyle, merkezi hükümette ve yerel yönetimlerde denk bütçenin gerçekleştirilmesiyle, borçlanmanın önüne geçilmesiyle, kamuda, merkezi yönetimde ve yerel yönetimlerde israfın önlenmesiyle ve borçlanma yerine devletin, milletin varlıklarını satıp yok etmek yerine yeniden Refah Partimizin milli kaynak paketleriyle borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak üreterek olacak inşallah. Işte bunun takipçisi olacağız. Bu modelin gerçekleştirilmesi, milli görüşün ekonomi modelinin gerçekleştirilmesi için mecliste mücadele edeceğiz. Bu elde edilecek kaynaklarla bu yapılacak tasarrufla ne olacak? Önce millet denilecek, dar gelirliye bu kaynak aktarılacak. Işçiye, memura, emekliye, yapılacak olan refah seviyesi artışıyla bu ülkede yoksulluk sınırının altında maaş alan bir Allah'ın kulu kalmayacak inşallah. Er bakar, meşgise, er bakar, meşgise, er bakar, Ve yine bu imkanlarla meşgise, er bakar, meşgise, er bakar, işsizliğin önüne geçilmesi için yeniden Refah Partimiz'in hazırladığı 81 ilimize 681 refah projesinin hayata geçirilmesi için mücadele edeceğiz. Diplomalı işsizlerimize, genç işsizlerimize, doğup büyüdüğü şehirde, doğup büyüdüğü topraklarda iş imkanı ve aş imkanı sağlamak üzere üretime yönelik, istihdama yönelik bu projelerimizin hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız. Bununla beraber ilave vergi ve zamlardan kaçınacağız. Bunlara mani olmak için mücadele edeceğiz. Milletin sırtına yük yüklemeyeceğiz. Tatlı reçetelerle, milli kaynak paketleriyle ekonomiyi düze çıkartacağız inşallah. Küçük esnafımızın, çiftçimizin, üretici kuruluşlarımızın devlete olan borçlarının faizlerini sileceğiz. Ana parasını en uygun şekilde yapılandıracağız. Nasıl olacak bunlar? Faizden kurtardığımız paralarla, israftan kurtardığımız paralarla. ...milli kaynak paketleriyle ortaya koyacağımız kaynaklarla olacak. Yine bu imkanlarla tarım ve hayvancılığa aynen Erbakan hocamızın yaptığı gibi en büyük desteği vereceğiz. Bir defa tarımda kullanılan mazottan vergi alınmayacak. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatı uygun hale getirilecek. Taban fiyatları en yüksek noktaya çekilecek. Aynen 54. hükümette olduğu gibi. Tarım üretiminin önündeki bütün kotalar kaldırılıp atılacak... Çiftçinin ürettiği ürüne devlet alım garantisi verecek. Girdileri devlet sübvanse edecek. Aynen 54. hükümette Erbakan hocamızın gübre fiyatında %50 indirim yapması gibi. Böylece inşallah tarım ve hayvancılığı da kalkındıracağız. İşçinin, memurun, emeklinin, köylünün, çiftçinin, küçük esnafın refah seviyesini, alım gücünü arttıracağız. Aynen 54. hükümette milli görüşün yaptığı gibi. Aynı milli görüş bereketinin inşallah yeniden gelmesi için mecliste mücadele edeceğiz. Peki manevi kalkınma, manevi kalkınma en az bunun kadar önemli. Ne diyoruz biz? Para kaybedebilirsiniz, çalışıp terleyip gayret edip yeniden kazanırsınız. Allah vermesin, toprak kaybedersiniz, savaşarak, şehit düşerek yeniden o toprak parçasını da kazanabilirsiniz. Ancak Allah vermesin, ahlakı ve maneviyatı kaybederseniz, yeni nesillerinizi kaybederseniz, bir toplumun topluca çöküşüne neden olursunuz. Bir daha geri kurtarmanız mümkün olmaz. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle yeniden Refah Partisi, Manevi kalkınmaya en büyük önemi verecek. Ailenin korunması, yeni nesillerin korunması yeniden Refah Partimiz için bir beka meselesidir. Bunun için ne yapacağız? Milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlere uyumlu hale getirilmesi için çalışacağız. Milli eğitim önce ahlak ve maneviyat şuurunda nesiller yetiştirecek. Dünyacı değil ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Kuvveti değil, hakkı üstün tutan nesiller yetiştirecek. İmam Hatip okullarının taşıdığı manayla uyumlu hale gelmesi için çalışacağız inşallah. İlahiyat fakültelerindeki ehli sünnet dışı sapkın akımlara müsaade etmeyeceğiz inşallah. Allah vermesin, itikadı bozulursa yeni neslin... Bir daha ülkeyi de milleti de kurtarmak mümkün olmaz. Yine medyanın ıslah edilmesi için mücadele edeceğiz mecliste. Medyada ahlakı ifsad eden yayınların ıslah edilmesi. Medyanın yaptığı yayınların kültürümüze, değerlerimize, aile yapımıza uygun bir hale getirilmesi için mücadele edeceğiz. Ve yine yeni nesilleri korumak için, aileyi korumak için, toplumun sigortası olan aile müessesesinin korunması için... Batıdan ithal, yuva yıkan, kaş yapayım derken göz çıkaran, kadını koruyacağım diye aileyi, çocukları ve babayı perişan eden bu batıdan ithal yasaları, düzenlemeleri ıslah edeceğiz. Aile yapımıza, kültürümüze, inancımıza uygun yasa ve düzenlemeleri getireceğiz inşallah. Ve böylelikle inşallah maddi kalkınmayla beraber manevi kalkınmayı da gerçekleştireceğiz. Buna vesile olacağız. Türkiye'de 50 seneden beri olduğu gibi yeni dönemde de milli görüş, yeniden Refah Partisi maddi kalkınmanın ve manevi kalkınmanın öncüsü olacak inşallah. Yine söylemek istediğim husus gençlerimizle ilgili atılacak adımlar. Gençlerimizin mutlaka kaliteli eğitim almasını sağlayacağız. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek, aynı zamanda bilimsel kalitesi yüksek bir eğitim. Işe yaramayan kağıt parçası, işsizlik sertifikası diplomalardan gençlerimizi kurtaracağız. Bu alacakları eğitim gerçekten meslek sahibi yapacak onları. Uygulamaya dönük olacak. Ve inşallah bu mesleklerini icra edebilecekleri istihdam imkanını da sağlayacağız. Bunu da vaat ediyoruz. Bu istihdam sayesinde elde edecekleri gelirin en azından gelişmiş ülkeler seviyesinde olmasını vaat ediyoruz. Kimseye muhtaç olmadan alnının teriyle doğup büyüdüğü toprakta mesleğini icra edecek ve helal yoldan geçimini temin edecek. Meslek liselerine en büyük ağırlığı vereceğiz. Meslek liselerinin eğitim kalitesinin artırılması, yeniden işlerlik kazandırılması, ara eleman eğitimi en önemli gündem maddelerimizden olacak inşallah. Ve bununla beraber kamuda, işe alımlarda, görevlendirmelerde, torpil, akrabalık, yandaşlık, adamcılık yerine ehliyet, liyakat ve adalet prensiplerine hakim kılmak için çalışacağız. Dayısı olanın değil, hakkı olanın hizmet makamına geldiği bir Türkiye'yi inşa etmek için çalışacağız inşallah. Kamudaki mülakat uygulamasının kaldırılması için mücadele edeceğiz. Gençlerimizin adaletsizlikten dolayı, ekonomik sıkıntılardan dolayı, eğitim kalitesinin düşüklüğünden dolayı bu umutsuzluğuna inşallah son vereceğiz. Yeniden refah mecliste olursa, bu ülkede bir tane işsiz, bir tane aç, bir tane yoksul, bir tane ümitsiz genç kalmayacak Allah'ın izniyle. Bu noktada bu noktada bir kez daha diyoruz ki işte bütün bu sebeplerden dolayı 14 Mayıs son derece kritik bir seçim. İnşallah bu fırsatı aziz milletimiz çok güzel bir şekilde değerlendirecek. Sandık başına gittiğinde 50 senelik Milli Görüş tarihindeki efsane hizmetleri hatırlayacak. Merhum Erbakan hocamızı hatırlayacak. Milli Görüş'ün vatan ve millet aşkını hatırlayacak. Milli Görüş'ün kapı gibi iş bitirme belgelerini hatırlayacak. Altın yıldızlı referanslarını hatırlayacak ve bu sefer oyum Milli Görüş'e, bu sefer oyum yeniden refah diyecek inşallah. Son olarak ifade etmek istediğim diğer konu da Türkiye genelinde çok çeşitli kesimlerde yaşanan mağduriyetler. Bu mağduriyetlerle ilgili parti olarak ciddi çalışmalar yaptık. Milli siyaset kurullarımız bu mağduriyetlerle ilgili dosyalar hazırladı. Bütün hazırlıklarımızı yaptık ve bu mağduriyetlerin giderilmesi için mecliste bu mağdurların sesi ve soluğu olacağız. Kimdir bunlar? atanamayan öğretmenlerimiz, atanamayan din kültürü öğretmenlerimiz, vekil imamlarımız, Fahri Kur'an kursu hocalarımız, staj ve çıraklık mağdurları. Bununla beraber polislerimiz, mesai saatlerinin düzenlenmesi, ikinci şark hizmeti mağduriyetinin giderilmesi, bekçilerimizin belli bir süre görev yaptıktan sonra polis olmasının önünün açılması, kamu mühendislerinin maaşlarının en azından tıp doktorlarının maaşı seviyesine getirilmesi, uzman çavuşlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi. Bununla beraber EYT'de 2000 yılına takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli gündemlerimizden olacak. 100 binden fazla diploma denklik mağduriyeti yaşayan öğrencilerimizin sıkıntılarının giderilmesi sağlık çalışanlarımızın talepleri, doktorlarımızın talepleri, bunların hepsinin meclisteki sözcüsü olacağız ve bu mağduriyetlerin giderilmesi için mecliste en etkili mücadeleyi vereceğiz. Bununla beraber SMA hastası yavrularımızın tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanması için mücadele edeceğiz. Çölyak hastası olan insanlarımızın glutensiz gıdalara ulaşabilmesinin önünü açacağız. Bu gıdaların ulaşılabilir hale gelmesi için gerekirse devlet desteği vereceğiz. Çeşitlendirilmesi için mücadele edeceğiz. Ve yine mecliste engellilerimizin sesi olacağız, engellilerimizin temsilcisi olacağız. Engelli istihdam şartının yüzde üçten yüzde altıya çıkartılması, engelli maaşlarının Asgari ücret seviyesine getirilmesi, engellilerimizin ulaşımda, eğitimde, sosyal hayatta yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için mecliste en etkili mücadeleyi vereceğiz inşallah. Biz, biz meclis dışında bile büyük hayırlara vesile olduk. EYT'li kardeşlerimizin kısmen de olsa mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında... Ayasofya'nın yeniden cami olması noktasında pandemi sürecinde küresel güçlere karşı dik durarak yeniden Refah Parti'miz ne olduğu belli olmayan aşılardan nesillerimizin ve yavrularımızın korunmasına vesile oldu. Pek çok hayırlara vesile olduk. LGBT konusunda duyarlı olunması ve mücadele edilmesi noktasında. Daha pek çok noktada yeniden Refah Parti'miz meclis dışında bile Şerlere engel oldu, hayırlara vesile oldu. Şimdi inşallah 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir grupla temsil edileceğiz ve çok daha büyük hayırlara vesile olacağız ve bütün şerlere de inşallah engel olacağız Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Çok teşekkürler ediyorum. Burada önemli bir hususu da ifade ederek sözlerimi toparlayacağım. O da şudur. Milletimizin seçmenimizin halen bir kısmında kafa karışıklığı var. Diyorlar ki efendim yeniden Refah Partisi ittifakta olmasına rağmen Türkiye genelinde yüzde yedi ülke barajını aşması gerekiyor. Hayır bu tamamen yanlış. Böyle bir şey yok. Seçim kanunu açık ve ortadan İttifaktaki partilerin oylarının toplamı yüzde yediği geçtiği için yeniden Refah Partisi de otomatik olarak barajı açmış sayılıyor. Yani burada koca elinde milletvekili seçmeye yetecek oyu vermesi halinde Kocaelilerin isterse Türkiye'nin başka hiçbir yerinde hiçbir oy almasın yeniden Refah Partisi yine de Kocaeliden o milletvekilimiz seçilmiş olacak. Hiçbir şekilde baraj problemi diye bir şey yok. O nedenle bu gerçeği Kocaeli halkına seçime kadar en güzel şekilde anlatmanızı istiyorum. Gönül rahatlığıyla hiçbir endişe taşımadan milletvekilliğinde oylarını yeniden Refah Partimize verirler ve inşallah Kocaeli'ndeki vekil adaylarımızı Kocaeli'nin milli görüşlü milletvekilleri olarak meclise gönderirler Allah'ın izniyle. Ve tabii şunu da söylemek istiyorum. 14 Mayıs 2023'te yeniden Refah Partimizi meclise taşımak demek, yeniden Refah'ın, milli görüşün iktidarının ilk adımını atmak demektir. İnşallah 2023'te meclise, 2028'de iktidara yürüyeceğiz Allah'ın izniyle, iktidara yürüyeceğiz. Nereden söylüyorum bunu? Milli görüş tarihinde hep böyle oldu da oradan. 73'te Milli Selamet Partisi iktidar ortağı oldu. Ama ondan bir önceki seçimde 69'da Önce Erbakan hocamız milli görüşü meclise taşıdı. Konya'dan bağımsız milletvekili oldu. Onun meclisteki milli görüş performansıyla 73'te Milli Selamet Partisi iktidar ortağı oldu. Peki 12 Eylül'den sonra 96'da Erbakan hocamız başbakan oldu, 95 seçimlerinde birinci parti oldu Refah Partisi ama ondan bir seçim önce, 91 seçimlerinde Erbakan hocamız aynen bugün bizim yaptığımız gibi bir ittifakla önce milli görüşü meclise taşıdı. Mecliste Refah Partisi'nin milli görüşün 40 milletvekiliyle ortaya koyduğu performans 95'te birinci parti olmasına vesile oldu. 96'da Erbakan hocamızın başbakan olmasına vesile oldu. Şimdi yine aynısı olacak. 14 Mayıs'tan itibaren yeniden Refah Parti'mizin mecliste sergileyeceği performans 2028 seçimlerinde yeniden Refah'a, milli görüşe iktidarın kapılarını açacak Allah'ın izniyle. O nedenle evet. milli görüşün kalesi Kocaeli'den önce meclise, sonra iktidara diye hep birlikte haykırıyoruz. Baraj yok, yeniden refah var diye haykırıyoruz. Milli görüş meclise diye haykırıyoruz. Müjdeler olsun, yeniden refahın vakti geldi diye haykırıyoruz. Bir kez daha çok değerli Kocaelilere. Bu meydanı dolduran, bizleri bağrına basan, bizleri yalnız bırakmayan, çok değerli Kocaeli milli görüşçülere, hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hepinizi bağrıma basıyorum. Cenab-ı Allah sizlere muvaffakiyet versin, zaferler versin. Milli görüşçü milletvekillerimizi Kocaeli'nden 14 Mayıs akşamı meclise göndermeyi inşallah nasip eylesin. Basın mensuplarına, güvenlik güçlerine de ayrıca teşekkürler ediyorum. Meetingimiz hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun. Zafer milli görüşülerindir ve zafer yakındır. Allah'a emanet olunuz. Eslamu aleyküm. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ederim. Efendim Allah biz razı. de konuşmalı. Efendim biz de konuşmalarından dolayı çok muhtemel. Doktor Fatih Erbakan Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de. Kocaelimizin milletvekili adaylarını, milletvekili adaylarımızı Kocaeli'nin Hilal ve Başakları'nı sahneye davet ediyorum. 14 numara Cihan Kurdal. Gençlik kolları Genel Başkan Yardımcımız Tolga Aydın. Murat Doğru. Hakan Uzun. Efsane Çınarlarımızdan Emin Gürcan, Süleyman Kabaca, Hanım Kollarımızdan Melike Yalçın, Selim Kırcı, Gebze'mizin adaylarından Yaşar Birgül, Körfezimizin adaylarından, Maşallah Söğüt. Baş Başiskele adaylarımızdan Ahmet Emre Aydın Kandıramızın göz bebeği Levent Gödek İ sorumlumuz Körfez ilçemizden Basri Çayır Ve Genel Başkan Yardımcımız Koçelinin bir numarası Mehmet Aşıla. İşte Kocaeli'mizin hilalleri ve başakları. İl Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Orhan Karacı Bey'i hediyelerini takdim etmek üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Evet Sayın Vekillerimizden baş parmaklarını görmek istiyoruz. Evet, Kocaeli İl Başkanımız Ali Taş'tan. İşte Kocaelimizin 28. dönem A takım kadrosu ve il başkanımızla muhterem genel başkanımızla beraber ve Sayın Basri Bey'i ve Mehmet Bey'i e, de genel başkanımızı bir dakika daha davet edip misafir ediyoruz. Hediyeleri takdim etmek üzere diğer kıymetli mis, vekillerimizi sahneden alıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet hediyeleri alalım. İl Yönetim Kurulu Orhan Karcı Bey. Evet kıymetli milletvekillerimiz sahnede kalıyorlar.